Merhaba sevgili yay burçları. Mayıs 2022 yorumlarına hoş geldiniz sevgili yaylar. Evet geçtiğimiz ay boğa burcunda bir güneş tutulmamız vardı. Artık tutulmalar döngüsünü başlattık Nisan ayı itibariyle. Ve Mayıs ayında da çok önemli bir tutulmamız var. Geçtiğimiz sene tutulmalar sizin burcunuzda meydana gelmişti. O yüzden biraz rahatladığınız ancak tabii ki farklı alanlarda kadersel deneyimler yaşadığınız bir Yıla giriş yapmış bulunmaktasınız. Bakalım Mayıs ayında sizleri neler bekliyor. Videoya geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşan veya henüz abone olmayan arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Aynı zamanda zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Evet bakalım yay burçlarını Mayıs ayında neler bekliyor. Hemen 1 Mayıs tarihinde <gülüyor> Venüs-Jüpiter kavuşumu var. 27 derece balık burcunda meydana gelecek bu kavuşum. Tabi biliyorsunuz geçtiğimiz ay jüpiter Neptün kavuşumu yaşanmıştı. Yine balık burcunda 23 derecede. Özellikle burada 4. ev konuları. Eviniz, yuvanız, haneniz, konfor alanınız, aile büyükleriniz, kökleriniz, ait hissettiğiniz yerle alakalı aslında iyicil etkileşimler vardı. Belki birçok yay burcu taşındı düzenini değiştirdi ailesiyle alakalı önemli etkileşimler oldu. Şimdi ise e, burada Venüs'ün da etkileşimiyle beraber daha geniş bir eve çıkmak, evi taşımak, evi güzelleştirmek, kendi iç dünyanızı güzelleştirmek adına aslında bir takım olanaklar yakalayacaksınız. 1 Mayıs da aynı zamanda Venüs-Plüto arasında da çok güzel bir açı var. E, bu aslında dördüncü ve on ev bağlantısına baktığımız zaman içsel huzur dinamiklerini yakalamak anlamına geliyor. Ee, özellikle kaybettiğiniz huzur Kaybettiğiniz konfor Güvenlik duygusu varsa Bunlarla alakalı aslında daha pozitif Daha iyicil şifalanma adına Bir takım e, olanakların karşınıza çıktığını Gösteren etkileşimler 2 Mayıs tarihinde Venüs e, balık burcundaki transitini tamamlayıp koç burcuna geçecek Venüsün koç burcu geçişi 5. evinizi hareketlendirmeye başlayacak Bu da özellikle Yay burçlarına aşk demektir Para demektir Aşk ve heyecan demektir. Heyecanlı girişimler demektir. Ee, biraz daha hareketleneceğiniz bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Mayıs ayı itibariyle sevgili yaylar. 4 Mayıs'ta Jüpiter Plüto arasında yine Mars ve Uranüs arasında güzel etkileşimler var. Ee, yine dördüncü evin hareketli olduğunu görüyoruz bu noktada. Belki yatırımlarınızı evinize yöneltebilirsiniz, eve eşyası alabilirsiniz, kazançlarınız artabilir. Ee, bunun yanı sıra iş hayatınız ve mevcut düzeninizle alakalı bazı sürpriz değişimler de olabilir sevgili yerler Bir düzen değişikliği sürecine girdiğinizi genel itibariyle söylememiz mümkün. 5 Mayıs'ta ee, güneş Uranüs kavuşuyor 14 derece Boğa burcunda tabi Güneş Uranüs kavuşumu özellikle ani gelişmelerin tetikleyicisidir ee, bu etkileşim sizin haritanızın e, 6. evinde çalışmakta bu da özellikle iş hayatınız sağlığınız gündelik rutinleriniz e, günlük koşturmacalarınız beraber çalıştığınız insanlarla alakalı durumları tetikleyecek Güneş Uranüs kavuşumu özellikle bir iş değişimi bir sektör değişimi bir pozisyon değişimi, bununla beraber bir rutin değişimine işaret ediyor olabilir. Sağlığınız için yeni alternatif yöntemler bulabilirsiniz. İş hayatınızda pozisyonlarınız değişebilir. Birlikte çalıştığınız insanların hayatında değişimlerde olabilir, özür diliyorum. Bu tarz etkileşimlere açık olacağımız sürpriz gelişmelerin söz konusu olacağı bir dönem Güneş-Uranüs kavuşumuyla beraber etkili olacak. 10 Mayıs'ta Merkür Retrosu başlıyor. Merkür 4 derece İkizler burcunda retro harekete başlayacak. 7. evinizde başlayacak bu retro hareketin ancak 6. evinize kadar gerileyecek. Burada ikili ilişkiler partneriniz, ortağınız, e, muhatabınızla alakalı bazı e, eski problemler tekrar yükselebilir. Yeni bir ilişkiye başlamak adına çok uygun süreçler değildir. Ama eskiyi telafi etmek, eskiyi düzeltmek, iyileştirmek ve şifalandırmak adına... Çalıştırılabilecek bir e, süreç olduğunu söyleyebilirim. 11 Mayıs'ta Jüpiter Koç Burcu'na geçiyor. Biliyorsunuz e, geçtiğimiz yıl boyunca Jüpiter Balık Burcu'ndaydı. Aslında en şanslı e, burçlarından birisindeydi ama. Sizin yükselenize e, zaman zaman kare görünüm yaptığı için. Bu kırılmalar, bu değişimler, bu e, fırsatlar sizi biraz zorlayarak gelmiş olabilir. Şimdi ise. Koç Burcu'na geçecek olan Jüpiter daha destekleyici bir görünüm yapacak. Ama bu geçici bir süreç arkadaşlar. Sonrasında retro hareketiyle beraber tekrar Balık Burcu'na dönecek. Ve aslında Aralık 2022'de tamamen Koç Burcu geçişine başlayacak. Jüpiter'in Koç Burcu geçişine dair ayrıca bir video çekmeyi planlıyorum. Kapsamlı bir video çekmeyi planlıyorum. Ama bu geçiş 5. evinizde etkili olacağı için aşk hayatınız... E, risk aldığınız konular, heyecan ve macera daha çok e, hayatınıza dahil olmaya başlayacak sevgili yaylar. 15 Mayıs'ta Güneş-Satürn karesi var. E, bu etkileşim özellikle e, çevreniz tarafından bir takım baskılara maruz kalabileceğinizi gösteriyor. Özellikle beraber çalıştığınız kişiler varsa, iş anlaşmalarınız varsa e, bunlarla alakalı bazı sorumluluklar sizi zorlayabilir. E, yine 15 Mayıs'ta Güneş-Neptün 60'lığı. Özellikle burada bir düzen değişikliği, dediğim gibi kendinize daha rahat bir yaşam koşulu sağlamak adına fırsatlar yakalayacaksınız. 16 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda tam bir ay tutulması var. 25 derece Akrep Burcu'nda meydana gelecek bu ay tutulması. Biliyorsunuz artık kuzey ve güney ay düğümleri sizin burcunuzdan çıkıp akrep ve boğa aksına yerleşti. Yani 12. ve 6. ev aksına. Bu da sağlık konularını, iş hayatınızı, mevcut rutinlerinizi etkilemeye devam edecek. Burada 12. evinizde meydana gelecek olan bu ay tutulması... Özellikle korkularınızı yüzeye çıkarabilir sevgili yaylar. Sağlığınızla alakalı e, önemli etkileşimler olabilir. Bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz gerekebilir. Bunun yanı sıra e, burada gizli meseleler ortaya çıkabilir. E, bilhassa birlikte çalıştığınız insanlarla alakalı gizli bir takım konular e, gün yüzüne çıkabilir sevgili yaylar. 18 Mayıs'ta mars Neptün kavuşuyor. 24 derece balık burcunda. Bu kavuşum aslında... Hayallerinize ulaşmak için bir adım atabileceğinizi veya artık hayallerinizi icraata dökebileceğinizi, eylemsel enerjiye geçebileceğinizi gösteriyor. Ee, Tabi sert etkileri varsa bazı hayal kırıklıklarını da tetikleyebilecektir 4. evinizde. Nedir bu? Sanki yeni bir düzen inşa ediyorsunuz. Ee, eviniz, yuvanız, haneniz değişiyor onunla alakalı güncellemeler yapıyorsunuz iş hayatınızda bir takım güncellemeler var bu alanda özellikle 18 Mayıs tarihi itibariyle harekete geçebilirsiniz e, aksiyon alabilirsiniz 19-20 Mayıs günleri Güneşle plüton'un ve Merkürle Jüpiter'in e, güzel etkileşimlerinin olduğu güzel başlangıçların özellikle ikili ilişkiler Aşk hayatınız anlamında güzel başlangıçların tetikleneceği bir Süreci işaret etmekte ve 21 Mayıs'ta Güneş artık Boğa Burcundaki transitini tamamlayıp İkizler Burcu'na geçiyor. Güneşin İkizler Burcu geçişi ikili ilişkilerinizi, evliliklerinize, ortaklıklarınızı etkileyecek bir dönemin başlangıcını işaret etmekte. 23-24 Mayıs günleri Mars, Plüto, Güneş, Jüpiter, Merkür, Mars, Venüs, Satürn arasında çok güzel açılar var. Burada genel itibariyle baktığımız zaman sizi heyecanlandıran, Yeni gelişmeler, yeni haberler, yeni dinamiklerin ortaya çıktığını gösteriyor ve aslında isten anlamda da özellikle ay tutulmasıyla beraber aldığınız kararları uygulamaya başlayacağınız bir süreç söz konusu olacak. 25 Mayıs'ta Mars Koç Burcuna geçiyor. Mars'ın Koç Burcu geçişiyle beraber tabii ki kendi burcunda daha çok performans sergilediği için özellikle Artık daha hareketli olmaya karar vereceğiniz, hayatın biraz daha tadını çıkarmak isteyeceğiniz, biraz daha aktif olmak isteyeceğiniz bir süreç başlayacak. Yalnız olan yay burçlar için aşk hayatında önemli gelişmeler bu ay itibariyle kendisini gösterebilir. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir venüs plüto karemiz var. 27 Mayıs'tan 28 derece koç ve 28 derece oğlak burcunda meydana gelen bu da ikili ilişkilerde ufak tefek pürüzleri ortaya çıkarabilirim. Evet 28 Mayıs'ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. Ee, Venüs'ün Boğa burcu geçişi özellikle sağlıkla alakalı, güzellikle alakalı daha pozitif bir sürece girdiğinizi gösterecektir. Burada e, yeni bir iş hayatına dair, iş hayatında bir düzen oluşturmaya dair e, güzel etkileşimler var. Size yardımcı olacak insanlar ile de karşı karşıya kalabilirsiniz sevgili aylar. 29 Mayıs'ta Mars Jüpiter kavuşuyor 3 derece Koç burcunda. Ee, bu şanslı bir etkileşim özellikle heyecanlı projeler, aşk hayatınız, çocuklarınızla alakalı gelişmelerde e, keyifli başlangıçlar söz konusu olabilir. Ve ayı kapatırken 30 Mayıs tarihinde İkizler Burcu'nun 8 derecesinde bir yeni ayımız var. E, bu yeni ay sizin haritanızın 7. evinde etkili olacak. Bu da demek oluyor ki yeni bir ilişki, yeni bir ortak, e, yeni bir gündem ve e, özellikle... Artık kendi başınıza ilerlemeyeceğiniz, birisiyle beraber hareket etmeye başlayacağınız veya mevcut ilişkinizi güncelleyeceğiniz bir süreç artık tetikleniyor. Genel itibariyle düzeniniz değişiyor, eski alışkanlıklarınız değişiyor ve belki de bu ay birçok yay burcunun hayatına yeni insanlar dahil oluyor. Evet, Mayıs ayına dair söylemek istediklerim bunlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, mutlu aylar. <gülüyor>